Altın güneş orda sırmalar saçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa, Adın yazılacak mücevher paşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Yazdım. Öksüz yavruları barma bastın, öksüz yavruları Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa altın yaslanacak mücevher Paşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Şu seyfettine!